Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte YouTube Dance isimli yepyeni bir uygulamanın özelliklerine göz atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir deneyim videosu size yayınlamıştık ve oldukça da ilgi gördü bu video. Neydi bu videoda? P40 Pro'yu kullanmış ve işte Google servisleri olmadığı için nasıl bir deneyim yaşadığımızı sizlere bu videoda anlatmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde en çok kullandığımız video platformlarından bir tanesi YouTube, siz de bu videoyu zaten YouTube'da izliyorsunuz arkadaşlar. Ama neydi sorunumuz neydi bizim? Google servisleri olmadığı için P40 ailesinde sadece P40 Pro'da değil, P40 ve P40 Lite'da da benzer bir durum söz konusuydu. Ee, biz YouTube'u tarayıcı üzerinden kullanabiliyorduk ama tabi tarayıcı deneyimi normal bir uygulama deneyimi gibi olmuyor. YouTube'dan site isimli yeni bir uygulama çıktı arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde YouTube'u hem premium gibi kullanabiliyoruz bu arada. Hani birçok özelliği en azından. Yani arka planda çalışmasını mesela yapabiliyoruz. Hem de e, böyle e, Google servisleri olmayan bir telefonunuz varsa onun üzerinde de YouTube'u YouTube, YouTube Vance uygulaması üzerinden kullanıyorsunuz. Şimdi birazcık yalnız çetrefilli bir yöntemi var. Neden çetrefilli diyeceğim. Doğrudan dolayı Google Play Store üzerinde bulunmuyor bu. Daha doğrusu var aslında YouTube Vance diye bazı uygulamalar ama bunlar çok düzgün çalışmıyor. Tam da doğru uygulama değil aslında. Doğru uygulamayı nereden bulacağız? Ben şimdi size ekranda adım adım göstereceğim ve nasıl yüklenebildiğini de anlatmış olacağım. Bir kere APK Pure ekosistemini kullanmamız gerekiyor. Uygulamayı yükleyebilmemiz için. Şimdi ben şu anda ekranda sizlere gösteriyorum. APK buyru, açtım. Ne yazıyorum? Arama tarafına yazıyorum. YouTube yazdık. Ve OneJet yani WANST yazıyoruz. Ara diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane uygulamamız geldi. Şurada basıyoruz. Böyle bir uygulamamız geldi arkadaşlar. Şimdi yükle diyoruz. Güvenlik kontrol yapıldığını söylüyor. Bir daha yükle diyoruz. Evet uygulamamız yüklendi. Şimdi telefonumuzda gördüğünüz gibi YouTube Vents uygulamamız geldi. Tıkladık ve bize bir şeyler söylüyor. Neler var falan filan. Nereden yükleyebileceğimizi söylüyor. Onejet nokta A.P.P. oradan da yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun ama oradan yüklerseniz biraz daha çetrefilli bir yöntem var. Buradan yüklemek bir, bir, bir tık daha iyi. En azından APK Pure'dan yükleyebiliyorsunuz. Bunu Dismiz diyoruz. Şimdi girdiğimizde biz, bizi normal aslında standart bir YouTube deneyimi karşılıyor. Mesela bir teknoloji okuya girelim. Evet, teknoloji oku yazdık, aradık. Geldi sayfamız. 19.000 abonemiz varmış. 598 tane de videomuz varmış. Bunu açıyoruz. Şimdi mesela bir tane videomuzu açalım. Ne varmış? En son videolardan bir tanesi. Telefon için servet ödemeyin. 1506 TL telefonlar. Bir izleyelim bakalım şimdi. Sesini duyacaksınız. Teknoloji Okulu'ndan hepinize abone arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün 1500 TL'nin altına alabileceğiniz en iyi telefonlar listesiyle karşınızdayız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri... Şimdi mesela da... ana sayfaya döneceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın şu an çalışıyor. Evet arkadaşlar ne yazık ki artık 1500 Türk Aynen YouTube Premium'da olduğu gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani sayfamızı kapattıktan sonra da YouTube'u yine... Çalışmaya devam ediyor. Bu güzel bir özellik. Bu arada YouTube Vans'ın bazı enteresan özellikleri de var. Reklam da göstermiyor. Mesela bu bizim gibi yayıncılar için çok istediğimiz bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yapmamanızı öneririm ama engelde de olamıyorsunuz bunlara. Çünkü insanlar kullanıyor, buluyorlar, indiriyorlar. Ona da bir şey diyemiyoruz ama bizim kişisel önerimiz YouTube reklamlarımızı izleyin tabii ki. O da bize bir parça da olsa gelir kaynağı oluyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ayarlarına bakalım isterseniz biraz uygulamanın. Şuradan geçelim. Şuraya da geçelim. Ayarlarda birçok ayar var arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim oturum açma özelliği de var diye gösteriyor ama ben denedim açılmıyor oturum. Çünkü Google servisleri olmadığı için bu telefonda malum. Google servisleri bulunmadığı için e, ne yazık ki oturum açıp hani kendi user'ınızla giremiyorsunuz. En azından ben giremedim. Denedim ama girilmedi. Şimdi ayarlara bir bakalım. Ne diyor? YouTube Premium bir üyesi ol diyor. Olmayacağız. Genel ayarlara bir bakalım. Koyu tema kullanabiliyorsunuz. Şöyle açayım mesela. Koyu temayı açtım. Gördüğünüz gibi. Mobil veri kullanımını sınırlama getirebiliyorsunuz. HD videoları sadece kablosuz ağa bağlıyken iken yönetiyor. Bu da güzel. İki kez dokunma ile atlanacak süreyi belirleyebiliyorsunuz. 5, 10, 15, 20, 30, 60 gibi. Bu da hoş. Ekran içinde ekran. Videoyu izlerken ana sayfa düğmesine dokunursanız bu video diğer uygulamanın üstünde küçük bir oynatıcıda oynatma devam eder. Az önce gösterdim zaten size onu. Yüklemenin için A tercihini belirleyebiliyorsunuz. Herhangi bir ağdan ya da sadece kablosuz ağdan yapabiliyorsunuz. Konum olarak Türkiye işaretli onu da değiştirebiliyor muyuz? Yok. Yani değiştirebiliyoruz. Evet. Kısıtlı modu var. Itişkinlere uygun olabilecek videonun gizlenmesine Yararcı, yararlı oluyormuş. Meraklısı için istatistikler diyor. Onu da istiyorsanız açabiliyorsunuz. Şimdi başka bir ayarlar daha var. Onu da söyleyeceğim. Ee, şimdi otomatik oynatmayı açıp kapatabiliyoruz. Ana sayfada otomatik oynat gibi bir seçeneğimiz de var. Geçmiş ve gizlilikte var. İlişte izleme geçmişini temizleyebiliyorsunuz. Arama geçmişin temizleyebiliyorsunuz. İzleme geçmişin duraklatabiliyorsunuz. Arama geçmişin duraklatabiliyorsunuz. filan filan bunları yapabiliyoruz. Bildirimleri belirleyebiliyorsunuz. Altyazıları ayarlayabiliyorsunuz. Eğer istiyorsanız altyazı. Bir de şimdi Vans ayarları var. Şimdi Vans ayarlarına girdiğimizde kodaki geçersiz kıl diye bir seçeneğimiz var. Video ayarları var. Burası önemli. Şimdi çözünürlük kontrolü var. Bunu tıkladığımız zaman yeniden cihazınızın ekran çözünürlüğü kontrolü geçersiz kılıyor diyor. Hayır diyelim. Bunu kapatalım şimdilik. Wi-Fi ağındayken Ter tercih edilen video kalitesi bunu da ayarlayabiliyorsunuz şimdi otomatik yapabilirsiniz 144p 240p 360p 480p gibi 2160p'ye kadar yani 4K'ya kadar seçenekleri de yine ayarlayabiliyorsunuz tercih edilen video hızını da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz otomatikten 2x'e kadar farklı farklı hızla alabiliyorsunuz YouTube'da da var bu özellik otomatik altyazı da açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar hata ayaklama kaydırma kontrolleri var mesela Birçok başka ayarlar da var burada reklam ayarları var işte burada yeniden başlatmamızı istiyor her zaman olduğu gibi düzen ayarlarımız var işte YouTube hikayeler hikayeler gösteriliyor diyor video önerileri var bilgi kartları var filigran markalaştırma açıkmış kes düğmesi vesaire gibi birçok ayar da yine burada görebiliyoruz otomatik tekrar otomatik anahtarına bağlı değil otomatik tekrarlama işte şudur budur gibi çeşitli ayarlarımız da yine burada mevcut. Hakkında var, şu var, bu var. Yani YouTube Vans'da güzel bir uygulama olmuş arkadaşlar. Beğendik ama bir yayıncı olarak dediğim gibi kullanma tarafında yani bizim çok işimize gelmeyen bir şey bu. YouTube buna izin veriyor şu anda. Google en azından izin veriyor ama yarın öbür gün o kullanımı engelleyebilir mi, kapatabilir mi bilmiyorum. Şu anda çok popüler olduğu için... Biz de size tanıtmak adına böyle bir video çektik arkadaşlar. Bizi normal uygulama üzerinden izlemeye çalışın, tarayıcı üzerinden izlemeye çalışın. Bu uygulamada çok güzel ama söylediğim gibi daha çok böyle normalde üzerinde YouTube uygulaması olmayan ya da YouTube Premium'un bazı özelliklerini kullanmak isteyenler için Önerebileceğimiz bir uygulama bu. Yoksa normal YouTube'da da zaten birçok şey yapabiliyorsunuz. Ama tabii premium özelliği, mesela arka planda oynatma falan gibi özellikler istiyorsanız tabii ki ya para ödemeniz gerekiyor YouTube'a. Bunun için bir para istiyor Google bizden. Ya da bu tarz böyle Vanced gibi uygulamaları denemeniz gerekiyor. Biz burada size Vans'te anlattık ama... Kullanıp kullanmamak, değerlendirip değerlendirmemek sizlere kalmış sevgili Teknoloji takipçilerimiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere YouTube Vans uygulamasının özelliklerini anlatmaya çalıştık. YouTube Vans ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa şöyle bir şey yapabiliyor mu? Şu özelliği var mı? Şurada kullanabilir miyim? gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere yazmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abone değilsinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz ki %95 oranında abone olmayanlar izliyor bizi. Lütfen olmanızı rica ediyorum. Onu bir %50'ye çekelim arkadaşlar. Bir destek olun. Bir abone olun ya. Zor bir şey değil yani. Size bir maliyeti yok. Bir zararı yok. Abone olacaksınız sadece kanalımıza. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.